da değerli kim var? Karşılıksız şefkat ve sevgi göstereceğiniz kim var? Şöyle bir düşünün mesela çocukları olanlarınız vardır ya da çocukları olanlara gözleyen bilenleriniz vardır kendi çocuğunuz yoksa bile mesela çocuk böyle etinden et kanından kan atsan atılmaz satsan satılmaz her durumda sevmen gereken yapıp ettiğinden bağımsız olarak Karşılıksız sevgiyle sevmen gereken bir kişi olarak gözüküyor. Evlerden ırak, mesela çocuğu suç işleyen, çocuğu cinayet işleyen insanları düşünün. Ona rağmen çok kötü şeyler yapan çocuklarını bile korumak, kollamaktan vazgeçemeyebiliyor insanlar. Kendilerini de suçlu duruma düşürecek şekilde, kendi yaşamlarını ciddi anlamda riske sokacak şekilde davranışlarda bile bulunabiliyorlar. Kendisi için canımızı verebileceğimiz çocuktan bile bizim için daha değerli, daha sevgili, daha şefkate, karşılıksız sevgiye layık bir varlık olabilir mi acaba? Ne dedik? Etimizden et, kanımızdan kan. Kendimizi düşünelim. Çocuk etimizden et, kanımızdan kan. Kendimiz zaten kendi etimiz, kendi kanımız, kendi varlığımız, her şeyimiz Kendimiz. Acaba kendimiz karşılıksız sevgi göstermek için, karşılıksız şefkat göstermek için, varlığıyla olduğu haliyle değerli kabul etmek için uygun bir varlık değil mi? Öyle davranmamız gerekmez mi? Ama pek de öyle davranmıyoruz sanki. Bir takım dayatmalarla, koşullarla hep böyle bir koşula bağlı olarak değerli olma. Koşula bağlı olarak şefkate layık olma yaklaşımı içindeyiz ne yazık ki. Bu bize çocukluğumuzda zerk edilmeye başlıyor. Bir bebeği düşünün veya böyle 1-2 yaşında olan bir çocuğu düşünün. Eğer çok şiddetli bir sıkıntılı durum içerisinde değilse, makul bir sevgi şefkat ortamı içindeyse bebek çocuk karşılık, konusunda yani bir şey yapmak ve onun sonucunda bir şey elde etmek gibi bir yaklaşım içinde değildir. Mesela ya ben hak edeyim de bir sütümü emebileyim ya da ya bak altımı o kadar kirli temizliyorlar uf çok suçluluk duydum falan gibi bir şey içerisinde değildir. İhtiyaçları vardır. Bu ihtiyaçlarıyla ilgili olarak elinden ağlamak gelir, ağlar bakımının yapılmasını sağlar ve bununla ilgili büyük bir minnet duygusu içerisinde olmaz. Ya da bu karşılığı ya şöyle yapayım da hak edeyim gibi bir duygu içinde olmaz. Doğal bir şekilde yaşamını yaşar. Ama işte bize dayatılan kalıplarla bir yerlerde artık şunu düşünmeye başlıyoruz. Değerli olmam için şunu yapmam lazım. Kendime şefkat duyabilmem için şunun olması lazım. Mesela diyelim ki üniversite sınavına hazırlanan bir çocuğu düşünün. Hani ne düşünüyor? İşte çalışıp çalışıp çalışıp şöyle bir yeri kazanacağım, orada okuyacağım, iyi bir şekilde kariyer sahibi olacağım. Sonrasında mesleğimle kendimi kanıtlayacağım, saygın bir insan haline geleceğim. O zaman kendimi sevebilirim, o zaman kendime şefkat gösterebilirim. Çünkü o zaman değerli olacağım gibi bir algıyla hareket ediyoruz. Oysa o duruma gelmiş insanlara baktığımız zaman, mesela diyelim ki tamam o süreçlerden geçti bir insan, bir kariyer edindi, o kariyerde başarılı oldu falan ee, ve diyelim ki işte böyle çok iyi maaşlara çalışan bir profesyonel oldu. Beyaz yaka bir profesyonel. Acaba o kişi kendini değerli görebiliyor mu koşulsuz olarak? Kendine koşulsuz şefkat gösterebiliyor mu? Hayır, o da gösteremiyor. Çünkü ne, ne düşünüyor o durumda? Ya işte şu proje var, bu proje var, bu projede başarılı olursam, şu KPI'ler var, işte şu şeylere göre ölçülüyorum. İşte ona göre işte ödüller var, primler var, şunu yaparsam bunu hak ediyor olacağım falan gibi sürekli olarak bir gelecek gelecekte bir şeyleri elde etmek, elde ettiği zaman bir şeylerin iyi olacağı algısı içinde yaşıyor o insan. Bir yerlerde ayarımız bozuluyor daha önce bozulmadıysa mesela üniversite sınavı gibi bir şey bozmaya yeterli oluyor zaten. İşte diyorlar ki ya şu ana kadar yaşamın içinde güzelce yaşıyordun ne diyordun falan ama bir dur bir ara vermek lazım. Şu sınav çok önemli. Bu sınavda iyi bir yer kazandığın zaman her şey çok güzel olacak. Sonra iyi bir yer kazandınız diyelim ki gittiniz. Diyorlar ki bak buraya geldin güzel ama bu mesleği edinmek için bu şu ortalamayla bitirmiş olmak çok önemli ya da şununla dal yapman lazım. Şurada çap yapman lazım, üstüne şu yüksek lisansı yapman lazım. Onları yaptın yetmedi, şöyle bir meslek işte şöyle bir maaşa bir iş bulman lazım ya da bir girişim yapman lazım. Startup kurman lazım. Onu yaptın mesleğiydinden o meslekte şöyle bir başarı elde etmen lazım. En iyilerden birisi olman lazım. Şu lazım, bu lazım, bu lazım falan Ölme şeyim ölme. Yaz gelince yonca diye bir laf vardır. Yaşamımızı böyle bir tempo içinde yaşıyoruz. Bir şeyler başaracağım edeceğim, başaracağım edeceğim o zaman değerli olacağım. Bir şeyler başaracağım edeceğim, başaracağım edeceğim o zaman kendime sevgi gösterebilirim. O zaman bir türlü gelmiyor. O zaman bir durmakta fayda var sanki. Kendime değer vermem için bunları yapabilmem niye gerekli olsun ki? Yaşamımda bir şey var, bir hedef var. Diyelim ki bunu yapabildim ya da yapamadım. Yapabildiğim zaman mı değerli olacağım? Yapamadığım zaman değersiz mi olacağım? Ben benim. Yapabilsem de benim. Yapamasam da benim. Kendime verdiğim değer yapıp ettiklerimle çok alakalı değil aslında. Başarı ya da başarısızlıklarla çok alakalı değil. Kendime verdiğim değer Kendime ne değer verdiğimle ilgili temel algılarımla ilişkili, temel davranış kalıplarımla ilişkili, ruh halimle ilişkili, kendime şefkat göstermek de yine bununla ilişkili. İşin ilginci yaşamında kaliteli bir şeyler yapabilmek, tırnak içinde başarılı olabilmek, tırnak içinde kişisel gelişimini sağlayabilmek isteyen insanlar bu tuzağa daha fazla düşüyorlar. Kendilerine hedefler koyuyorlar ve bu hedeflerle dövüyorlar kendilerini. 5 yıllık, 10 yıllık vizyonlar oluşturuyorlar ve oraya doğru gitmek konusunda kendilerini sürekli ölçüyorlar, sürekli bir karşılaştırma içindeler. Mesela başkalarıyla karşılaştırmayı bir tuzak olarak görüyorlar, kendi kendileriyle kendilerini karşılaştırıyorlar ve işte dünden bugün daha iyi olmam lazım falan yine bir takım Değer, o değer duygusunu, değerli olma duygusunu bir takım kurallara, koşullara bağlıyorlar. Kendimizi sevmeliyiz. Kendimize değer vermeliyiz. Sahip olduğumuz şey kendimizden ibaret. Ben kendime değer vermezsem, ben kendime şefkat göstermezsem ne kadar zehirli bir ortam oluşturmuş oluyorum kendimle. Durup bir düşünün lütfen. Peki kendime değer verebilmek için, kendime şefkat gösterebilmek için ne yapmam gerekiyor? Hiçbir şey. Bir şey yaparak bunu elde etmek durumunda değilim. Bu bir bakış açısı, bu bir karar. Bu kararı vermek ve uygulayarak giderek bu kararı vermeyi daha etkin yapmaktan başka bir şey yapmamıza gerek yok. Zihniyetimizi bu konuda Değiştirmeye karar vermek ve bunda kararlı olmak. Çünkü karar verdiğiniz anda hemen bunu başaramayabilirsiniz. Kimi durumlarda çözersiniz, kimi durumlarda hala eski tuzaklara düştüğünüzü fark edebilirsiniz. Sürekli olarak yaşamınıza bu bağlamada bakmayı alışkanlık haline getirmenizde fayda var. Nerelerde kendinize verdiğiniz değeri bir koşula bağlıyorsunuz. Nerelerde kendinize şefkat göstermeyi bir koşula bağlıyorsunuz? Buraları yakaladıkça o koşul düğümlerini çözün. Düğümleri çözdükçe yaşamınız sizin için çok daha kaliteli ve tatminli bir hale gelecektir. Müzik